Bugün 6 Ocak 2023 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Dolunaya doğru büyüyen ayın duygusal ve bedensel üzerimizdeki etkisi artabilir. Çevremizdeki kadın figürlerin desteklerini almamız mümkün. İş, parasal kazançlar ve alışverişlerde verimli ve somut gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Ruhsal olarak daha dengeli huzurlu hissedebilir, yakın ilişkilerimize güven ve uyumu bulabiliriz sabah saatlerinde ev ve aile ile ilgili konu ve kavramlar bizi daha fazla meşgul edebilir duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği öğle saatlerinden itibaren sevdiğimiz kişiler ve yakınlarımızla paylaşımlarımız mutluluk verebilir özel ve sosyal ilişkilerde daha duyarlı olabilir rahatlıkla empati yapabiliriz ruhsal ve bilinçaltına yönelik her konuda verim yükselebilir gece saatlerinde derin ve mesaj içeren özel rüyalar görebiliriz